Sizlerin kanal inceleme videosu ve kanalınızı nasıl büyütürsünüz adlı videoya geldik arkadaşlar. Bakalım bu videoda size neler öğreteceğiz. Arkadaşlar bu videoda size kanalınızı nasıl büyüteceğinizi, nasıl daha çok videolarınızı başka kişilerin izleyeceğini, videolarınızın nasıl daha fazla ön plana çıkacağını anlatacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi geçelim videoya. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Eğer bir kanalınız var ve kanalınızı büyütmek istiyorsanız, YouTube'da daha fazla insanların sizi izlemesini istiyorsanız, bu videoyu mutlaka ama mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü her bir kişinin videosunu, daha doğrusu kanalını incelediğimde, farklı fikirler vereceğim. Farklı... Düşünceler söyleyeceğim arkadaşlar o yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim videolarınız nasıl daha fazla ön plana çıkar. Arkadaşlar kendi videomdan örnek gösteriyorum. Mesela son attığım en iyi tasolar isimli video arkadaşlar. Bu videoya gelelim. Şimdi öncelikle başlığınız aramalarda çıkacak bir başlık olmalı. Yani... Taso Brows Stars tasoları kutu açılımı gibi bir başlık atmışım bu taso arayan insanların ilgisini çekebilecek bir başlık Daha sonra açıklamaya aynı şekilde e, Videoda anlatmak istediğiniz konuları öze, özetini Yazıyorsunuz arkadaşlar Bunlar önemli kısımlar Ondan sonra en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar bakın burayı çok dikkatli izleyin çünkü Burası çok önemli arkadaşlar Etiketler arkadaşlar, bilgisayardan yükleyenler için söylüyorum. Normal telefondan yükleyenler için de ayrı yeten eğer isterlerse bir video çekerim. Bu sadece bilgisayarlar, bilgisayardan yapan arkadaşlar için. Telefondaki YouTube stüdyo kısmı çok farklı, bambaşka. Onun için ekstra bir video çekmem lazım. Ama yine orada da etiketler bölümü var. Arkadaşlar etiketler önemli. Etiketler sizin YouTube'da aramalarda öne çıkmanızı sağlayacak. Yani yukarıda olmanızı sağlayacak. Arkadaşlar şöyle... Başlıkla uyumlu etiketler koymanız gerekiyor. Kanalınız küçük olduğu için işte bakkala gittim falan gibi etiketler yapmayın. Baş, öyle bir başlık yapmayın. Başlığınız muhakkak arama bölümünde ortaya çıkacak olan başlıklar olmalı. Arkadaşlar mesela. Brow Stars. Şuraya Stars Taso. Yazdığımız zaman Mac, ne aranmış Brow Stars Taso. Brow Stars Taso nasıl oynanır Brow Stars Tasoları. Brow Stars Taso açılımı. Brau Stars Taso 2021. Bunlar en çok arananlar arkadaşlar. Bu arananlara göre başlık koymanız gerekiyor ve etiketleri de ona göre koymanız gerekiyor ki ben nasıl yapmışım bakalım. Taso, Brau Stars Taso, kutu açılımı, Brau Stars Taso, kutu açılımı, konsept fikir, Brau Stars, konsept fikir, Brau Stars Tasoları 2021 gibi başlıkları başlığa uygun etiketler koymuşum. Bunlar sizin YouTube SEO skorlarınızı. Yani şurada gördüğünüz arama YouTube'daki hacimli SEO e, skorunuzu yukarı çıkaracaktır. Bu 60'ın üstünde olduğu zaman başka insanlara da tavsiye edilebilecek videodur. Ki bunu nasıl olduğunu hemen göstereyim. Önce kendi kanalımdan sonra sizin kanalınıza göre göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İkinci bir... Pardon bir noktaya daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar çok dikkat çekici bir kapak resmi yapmanız gerekiyor. Kapak resmini bilgisayardan Photoshop'tan yapıyorum ben. Ama telefondan da harika bir uygulama biliyorum. Tomb Nail Marker diye bir uygulama arkadaşlar. Onu da yine telefondan nasıl yapılır diye sorarsanız onunla ilgili bir eğitici video çekerim. Ben burada size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bana yardımcı olun. Videoyu sonuna kadar izleyip like atın. Kapak resmini düzenliyoruz arkadaşlar. Çok dikkat çekici bir kapak resmi olmalı. Ancak clickbait yapmayın. Şimdi analizlerden göstereyim arkadaşlar ben size. Şimdi bu video 1700 kere izlenmiş. Peki kaç kişiye gösterilmiş? Arkadaşlar etiketler sayesinde bu video 13.000 kişiye gösterilmiş. Bakın benim kanalım 14.000 bu video atılalı 3-4 gün oldu 3-4 günde 13.000 kişiye göstermiş bu videoyu. Yani bu etiketler sayesinde oluyor arkadaşlar. Etiketler, kapak resmi ve başlık. Bir de açıklamalar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben bunları anlattığım daha detaylı nasıl yaparız onları da sizin kanallarınızı inceleyerek yapacağız. Hemen kanallarınızı inceliyorum. Arkadaşlar burada söz verdiğim gibi post kısmında yani burada topluluk sekmesinde siz kanallarınızı yazacaktınız. Ben de sizin kanallarınızı inceleyip fikirler verecektim. Hemen hızlıca kanallarınızı incelemeye geçiyorum. İmparator Venom. da açıyoruz. Üzgünüm. Arkadaşlar sadece videosu olanlar dedim. Bu arkadaşın hiç videosu yok. Geç. Hatice Berberoğlu. Kanalımı inceler misin demiş. Ama ismi tepedeki kızlar. Arkadaşlar ben böyle arayarak bulamam. Yanlışlıkla başkasının kanalını gösterebilirim. Sadece kanalınızdan buraya yazın dedim. Yanlış yapmışsınız. Gökhan Gökhan. NSRT TV demiş. Bunun bir yorumu daha vardı. Oradan bulacağım bunu. Yani aramayacağım. Magic Pro'su YET. Hemen bakıyoruz. Evet. Magic Rampage 3. bölüm. Bana ilk baştan destek olanlara falan diye videoları var. Güzel. Yalnız kapak resimleri yok. Bir iki tanesinde kapak resmi var. Ama çok dikkat çekici bir kapak resmi değil. Hemen sesini kısalım. Arkadaşlar çünkü içerdiği müziği bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ben vidiq programı kullandığım için sizin etiketlerinizi görebiliyorum. Videoda etiket var mı? Hayır. Kanalda etiket var mı? Hayır. Peki bu video niye görünmüyor? Magic Rampage 3. bölüm yazmış. Başka da hiçbir şey değil. Tamam güzel bir oyun olabilir. Güzel de çekmişsin. Ama kapak resmi, etiket, başlık ve açıklamada hiçbir şey yok. Geçelim. Demir Göven. Hemen bunun videosuna gelelim arkadaşlar. Bu arkadaş da böyle ilk defa şırdan yedim. Bilgisayarda nasıl kısıtlı mod yaparsınız gibi videolar atmış. Hemen bakalım videolarına. Arkadaşın. E, evet. Kendisi zaten yorumlara kapalı. Etiket bunda da yok arkadaşlar. Sağ tarafta görüyorsunuz. Kanal etiketi de yok. Başlık atmış. Açıklama yok. E, güzel bir kapak resmi olmadığı için. Arkadaşlar bu videolar tutmuyor. Yani başkalarına gösterilmiyor. Bende de 13.000 kişiye göstermiş. 13.000 kişi izlese çok güzel olurdu ama bu imkansız zaten. Evet bunu da geçtik. Dersler artık daha kolay isimli bir arkadaşın kanalına geldik. Evet yine aynı şekilde arkadaşlar. Kapak resminiz yok. Kapak resmi yapmak çok basit yolları var kapak resminin. Telefondan da yapabilirsiniz. Bilgisayardan da yapabilirsiniz. Hatta paintten bile yapabilirsiniz. Yeter ki kapak resmi yapın. Kapak resmi nasıl yapılır diye videolar var YouTube'da oradan bakabilirsiniz. Şimdi e, ders anlatmaya çalışmış. Arkadaş bilmiyorum. Tamam güzel çok eğitici videolar çok güzel e, oluyor. Onun haricinde kapak resmi yok. Video dik çekilmez arkadaşlar. Telefonu dik çekmiş hatası burada. Etiket yok. Bunda da kapak resmi yok. Açıklama yok. Maalesef aynı şekilde bunun da videoları gösterilmiyor. Arkadaşlar bu söylediklerim çok önemli. Şimdi tek tek kanallarınızı geziyorum. Yükle Oyna isimli bir arkadaş hemen bakalım. Bunun da videoları var. Evet biraz kapak resmi yapmaya çalışmış. Ee, ama diğerlerinde kapak resmi falan göremiyorum. Yine aynı şekilde introsunu koymuş galiba. Yine etiket yok arkadaşlar. Bir de arkadaşlar önemli kısımlardan bir tanesi şu. Artık YouTube etikete falan bakmıyor. Mesela Hayra hiç etiket kullanmıyor. Browstars'ı Hayra. Ama o zaten çok meşhur biri. O yüzden videoları izleniyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlarınıza videoyu tavsiye ederken videoyu sonuna kadar izletmeniz gerekiyor. Arkadaşlar video ortalama görüntüleme süresi çok önemli bu tarz videolarda. Bunu da geçtik. Games TV'ye geldik. Kendisi çok istiyordu. Evet bu arkadaş kanal birkaç kapak resmi yapmaya çalışmış ama hepsinde yok. Yine de videoları baya bir videosu var. Bakın baya bir video atmış. Ama bunun da hemen hatalarına bakalım. Kapak resmi çok dikkat çekici değil. Herkesin kullandığı sıradan kapak resimlerinden. Onun haricinde e, ortalama görüntüleme sürelerini ben görmüyorum. Onu bilmiyorum. Etiket yok arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi sağ tarafta. Söylediğim kısımdan muhakkak etiket eklemeli. Açıklama bölümünü uzun uzun videoda neler yaptığını bol bol yazmalı. Onun haricinde etiketleri yanlış yere kullanmış. Bu hashtag etiketleri açıklamaya ve... Şuradaki video, demin gösterdiğim video etiket bölümüne koyulmalı. Games TV, baya video atmışsın. Ama emeğinin karşılığını almak için kapak resmi, açıklama ve başlık çok önemli. Games TV. Ee, şimdi Ömer İpekçe, kanalımı incele, emir gibi oldu demiş. Olsun, sıkıntı değil. Arkadaşlar, söylediğim gibi videonu sonuna kadar izlemezseniz çok şey anlatıyorum. Bu videolar, bak bak, başka yerde paralı ha bunlar. Arkadaşlar şimdi görüyoruz. 620 kupa spike oynanış demiş. Arkadaşlar başlık çok aranmalı veya çok şey olmalı. Oha lan nasıl çıktı beklemiyordum. Yani bunu kimse YouTube'da aramaz ki. Oha lan nasıl çıktı diye bir arama olmaz arkadaşlar. Kanalımız küçük olduğu için mesela 1 milyonluk olsanız onlar öyle yapıyor mesela. Laz gibi YBC gibi işte ne bileyim daha işte Berat Ali gibi. Onlar oha süper mü mükemmel falan yazıyor. Onlar salatalık bile yazsa izleniyor arkadaşlar. Siz kanalı büyütmek için Aramalarda çıkacak başlıklar kullanmanız gerekiyor. Şimdi bakalım. Evet. E, Spike oynanış. Tamam. Güzel. E, etiket bunda da yok. Açıklama çok az. Kanal etiketi yok. Hiçbir şeyin etiketi yok. Yanlış. Arkadaşlar. Kapak resmi ve şeyler çok önemli. Daha detaylı bakamıyorum. Sizin YouTube stüdyonuza giremediğim için. Arkadaşlar. Oynatma süreleri falan çok önemli. Bunlara dikkat edin. Tamam Ömer pekçe'ye baktık. Çatal Bey oyuncuya geldik. Hemen hızlı hızlı geçiyorum ki arkadaşlar video çok sıkmasın. Çatal Bey oyuncu güzel abone sayısı var. Ancak söylediğim gibi e, animasyon, Brawl Stars gibi videolar atmış. E, videoların süreleri kısa ama uzun bir videosuna bakmak istiyorum hemen. Brawl Stars oynuyoruz. Bu başlık çok e, şey değil. Hani, özel bir başlık değil. İkincisi videoyu dikey çekmişsin. E, yatay çekip videoyu yayabilseydin keşke montaj dersleri de verebilsem size ama benim kanalım oyun kanalı olduğu için çok fazla eğitim videoları çekemiyorum ama istiyorsanız onları da çekeriz tabii sıkıntı değil yeter ki sizin işinize yarasın videonun etiketi hiç yok e, bu etiketi de zaten kullandığı montaj programı veya kayıt programı kendisi koymuş arkadaşlar etiket koymazsanız hiçbir işe yaramaz neyse ben yine de bir Hmm, şuradan Çıkalım Brawler her şey Buna geldik arkadaşlar Videonuza bakıyorum Bazen bu arada bazı arkadaşlar abone olmadım Onlara dönüp tekrardan abone olacağım Videoda unutuyorum Bazılarına abone olmuşum Brawler her şey Max hayat hikayesi Arkadaşlar böyle bir şey yazmış Patiyoloji evrim demiş Benim videomu atmış bu arada ee, Arkadaşlar Başlık çok kısa, etiket çok kısa, açıklama yok. E, etiket zaten hiç yok. Oho bizim eski videoları derleyip toplamış, onları atmış arkadaşlar. E, dediğim gibi sürpriz bir şey çıkmasın diye müziğin sesini kapatıyorum arkadaşlar. Ne olacağını bilmiyorum. Teşekkür ederim bu arada yine de Brawler her şey bu montaj için. Aynı şeyler bu arkadaşta da geçerli. Buradan... Iı, kapak resimleri falan. Biraz ayarlamaya çalışmış. Güzel ama söylediğim gibi başlık, etiket bunlar. Çok önemli arkadaşlar. Adını ne koyayım? Küfürlü ve boş olmasın. Kanalımı incele demiş. Kanalın ismi bayağı uzun. Kanalında hiçbir şey yok. neyin inceleyeceğim? O yüzden bir şey yapamıyorum. Kanalında video yok. Erol Gölcek üzüldüm demiş. Bunun kanalında da hiçbir şey yok. iki kardeş. Kanalına bakalım. Evet. Kendileri kapak resimleri yapmaya çalışmışlar. Minecraft mod mod Falan galiba bir şeyler yapmışlar. Hardcore bölüm demişler. Güzel. OBS ile falan kayıt alıyorlar. Bu arkadaşlar söylediklerime dikkat ederse biraz daha başarılı olurlar arkadaşlar. Etiket yine yok. Açıklama yine yok. Az Discord, TikTok falan bunları koymuşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar kapak resminiz biraz daha düzgün olursa ve ortalama görüntüleme sürenizi bilmiyorum. Tavsiye ettiğiniz arkadaşlar daha uzun izlerse videolarınız çok daha öne çıkar. Onu buradan belirteyim. İki kardeşi de geçtik. EYR06'ya geldik. Arkadaşlar 48 abonesi var. Kolonel Ruf hayat hikayesi. Bak başlık güzel. Kolonel Ruf'un hayat hikayesini koymuşsun. Bunu arayan olabilir. Brawl Talk yeni karakter. Güzel başlıkları güzel. Edgar ile 17.000. Bu biraz olmamış ama şu son videosuna bakalım hemen. Arkadaşlar devam etmesi için 4 like demiş. 19 like gelmiş zaten. Etiket koymamışsın. Bu etiketler sizin YouTube'da aranmalarda öne çıkmanızı sağlıyor. Bunlar çok önemli. Açıklamalar uzun olması lazım. Bakın burada VidaEQ benim kullandığım ücretli paralı program. Bu program sayesinde daha doğrusu paralı değil. Bu ücretsiz arkadaşlar. E, etiket, kart, bitiş ekranı işte bunların hiçbiri yok. Yüksek çözünürlüklü ekran resmi dediği kapak resmi. Bunlar olmadığı için arkadaşlar sıkıntılı Youtube bunları göstermiyor kimselere. Sadece abone olanlara gösteriyor. Neyse. Bunu da geçtik. Ee, şimdi diğer diğer arkadaşa geçelim. Gamer Aymen. Herkesin kanalını göstermeye çalışıyorum. Hızlı hızlı bir şekilde. Arkadaşlar çok önemli konulara değiniyorum. Lütfen bunları sonuna kadar izleyin. Kutu açılımı videosu yapmış. Kutu açılımı yazmış. Başka bir şey değil. Devamı demiş. Başka bir şey yok. Başlıklar çok önemli arkadaşlar. Bir emek veriyorsunuz. Bari karşılığını almaya çalışın. Tabi ben de karşılığını almıyorum. Ama inşallah karşılığını alacağım zamanlar gelecek. Arkadaşlar başlık çok kısa, etiketler yok, açıklama yok, bunda da hiçbir şekilde bir şey yok. Bunları koymazsanız kimse görmez. Kör kuyuya taş atmış gibi olursunuz, kimse de izlemez. Arkadaşlar sizlerin de kanalını incelememizi istiyorsanız kanalıma abone olun. Ben sizlerin de kanalını daha sonraki videolarda eğer güzel bir şey olursa bunları incelerim. Şimdi Gamer Aymen'i de geçtik. Aynı sıkıntı herkeste var. Çınar Hakan Sevim. Evet, bu arkadaşa bakalım. Çınar Hakan Sevim de bir sürü video atmış maşallah. Ama sebeplerine hemen bakacağız. Ne yapmış? Çıncı Show 3. Yani böyle bir şey arkadaşlar önemli. Mesela tam Çıncı Show diye belki bir şey vardır bilmiyorum. Ama başlık çok kısa. Açıklama yine yok. Etiket yine yok. InShot'tan çektiği için inShot'tan evet bu arada bu arkadaş güzel yapmış. InShot'tan düzenleyince sağda solda böyle reklamlar çıkmıyor arkadaşlar. Yani kullandığınız programın etiketi çıkmıyor. InShot'ta çıkmıyor en azından. InShot'u kullanabilirsiniz. Neyse bunu da arkadaşının da kanalına baktık. Detaylı kanal incelemesi yapamıyorum. Çünkü çok fazla kanal var. Kendisinin kanalı böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim o arkadaşa da. Söylediğim konulara dikkat ederse onun kanalı da ileride gelişir. Ben bazılarına baktım tekrar mı bakıyorum anlamadım ki. Games TV'ye bakmıştım galiba. Evet Games TV'ye baktık. Ee, şimdi Alo ne Emre? Arka arkaya yorum yapınca böyle oluyor. Alo ne Emre? Kanal tanıtımı demiş. 10 aboneye özel video, intro, yeni intro, dünyanın en kısa Brawl Stars konsept videosu demiş. Arkadaşlar hiçbirinde başlık aramalara uygun bir başlık değil. Onu söyleyeyim. Açıklama desen zaten yok. Etiket yine yok. Kapak resmi desen yani bir şeyler yapmaya çalışmış mı diyeceğim ama hiçbirinde kapak resmi yok. Arkadaşlar Alone Emre'nin kanalı da bu şekilde. Yine de başarılar dilerim. Umarım söylediklerimi dinler. İmparator Venom zaten videosu yok. Fırat Çelikörs. Bu da bizim akrabamız. Kendisi güzel. Kendisine başarılar diliyorum. Ee, çok güzel bir sesi var bu arada. Şimdi e, Fırat Çelikörs de benim kanalımı da incele demiş. Madem öyle inceleyelim. Fırat'ın kanalını inceliyoruz. Şimdi güzel bir sesi var. Açmak istemiyorum. Telif yiyebilirim. O yüzden yine de e, kapak resmi falan var. Açıklama desen tamam eyvallah çok uzun değil. Ama yine de var. E, etiket yok. Etiket yok. Bu etiketler çok önemli arkadaşlar. Yani sizi aramalarda yukarı çıkması için çok çok önemli şeyler bu etiketler. Buraya etiket koymanız şart. Onun haricinde sadece eşiniz, dostunuz, akrabanız veya size abone olan insanlar sadece e, görebilir. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Bunu da geçtik. Undertale Patiolog TV. Bu arkadaşın hemen kanalına bakalım. 5 abonesi varmış. Dünya ay robot gezegeni yok ettim demiş. Arkadaşlar böyle özel şeyleri sadece 200 bin, 300 bin, 400 bin aboneniz olduğunda koyun ki... İnsanlar zaten sizin videonuzu izliyor olsunlar. Bu tarz başlıklar atmayın. Neyse, ee, başlık var. Evet, güzel etiket yine yok. Bunların arkadaşlar, ben sizin kanallarınızı inceliyorum zaten. Zaman zaman da yorum yazıyorum. Discord'taki arkadaşlar bilir. Birkaç kişi oradan yardım ettim. Şimdi bunun zaten şey kısıtlı modda olan harika yazmış. Açıklamada başka bir şey yok. Arkadaşlar emeğinize yazık. Bakın söylüyorum bunları muhakkak yapın. Şimdi B.S. Mehmet'e geliyoruz. B.S. Mehmet çok istiyordu kanalını incelememiş. Şimdi B.S. Mehmet'i izleyelim. Raul Torp Türkçe altyazılı demiş. Among Us 10 taktik 200 IQ 300 IQ demiş. Türklerin yemeklerini deniyor demiş. Tamam başlıkları güzel. Eyvallah bakalım B.S. Mehmet'in kanalına. Ee, etiket yok. Açıklama yok. Yine bu şekilde Yalnız bu Brawl Talk Türkçe altyazılı tamam başlık çok güzel. Ama söylediğim gibi başka bir videodan direkt alıntı yapmışsın. Bunu izleyen zaten çok. Brawl Talk Türkçe altyazılı detaylı inceledim falan filan gibi bir başlık atıp güzel bir kapak resmi süslerseniz daha çok izleyen olur. Bunda da yine kapak resmi yok. Bunlar arkadaşlar YouTube'un CEO skorlarında çok önemli sizi yukarı çıkarmak için. Şimdi bunu da geçtik. NSRT TV. Evet kanalımı inceler misin demiş. NSRT TV. Kendisini uzun zamandır tanıyorum yani şeyden oyundan tanıyorum. NSRT TV'ye gelelim. Ee, kapak resmi desen bunun çoğunda yok. Bakalım en son attığı videoya. Ee, karşımıza gerçek sloryan geldi ve 26 jesse gibi bir şey yazmış. Bu kapak başlık çok aranacak bir başlık değil. Ee, onun haricinde galiba sadece abonelerine seslenmiş. Bir hayırlı olsun alırım demiş etiket yok bunda da kapak resimli desen sıkıntılı arkadaşlar bu şekilde olmaz. Bak bir, bir ton video atmış belki benden de fazla video atmış ama izlenmelerinin düşük olmasının nedeni bu. Ama ileride atıyorum Hayra gibi olur NSRT TV'yi biliyorum çok yüksek kupası var. İleride Hayra gibi olur tanınır o zaman hiçbir şeye gerek kalmadan videoları izlenir. Patiyolog kanalını inceleyelim hemen Patiyolog'un kanalına gelelim. Bekspront, Kadir Kadirex'e yazmış. Benim <gülüyor> videom yapmıştı bu arada. Teşekkür ederim kendisine yine. Etiket desen yok. Kanal etiketi yok. Action Gamer, Video Game kültür bunlar. E etiket yok. Başlık kısa. E açıklama yok arkadaşlar. Sadece kapak resmi var. Yine de teşekkür ederiz kendisine. Patiyolog TV'ye. Brawler Fatih. Ya ne oluyor ya? Sıralama mı değişiyor? Brawler Fatih'e bakalım hemen. Videosu yok. Hiç video yok. O yüzden inceleyecek bir durum da yok. Süleyman Karakaya kanalımı incele demiş. Bakalım ateş ve suyu bitirememek demiş. Ateş ve su oyunu oynadık falan gibi başlık atsa daha iyi olurdu. Ee, onun haricinde bakalım. Kapak resmi zaten yok. Etiket yok. Açıklama çok kısa. Arkadaşlar bu anlattığım konular cidden çok önemli. Yunus Bey'in... Kanalına bakalım arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum kusura bakmayın Yunus Bey kanalımı incele dedin evet videoları var. Çin yılı yeni müziği demiş güzel aranabilir bir şey koymuşsun. Kostüm fikirleri demiş kapak resmin var ama söyledim beni dinlememiş mesela Yunus Bey etiket yok. Açıklama desen çok kısa. Etiketi buraya bir tane koymuş ama şuradaki video etiketler bölümü gösterdiğim yerde videonun başında gösterdiğim yerdeki etiketleri muhakkak koymanız gerekiyor. Er en er söz bakalım hemen videolarına bomba gibi kutu açılımı oldu demiş ve cin çıktı demiş. Tamam başlık yani kutu açılımı olduğu için fena değil ama kapak resmi yok. Yine aynı şekilde arkadaşlar herkesin aynı sıkıntı. Ve e, videonuzu çocuklara özel yapmayın arkadaşlar çocuklara özel yaparsanız zaten çok az kişiye gösteriyor daha da az kişiye gösterir e, videonuzu herkese açık yapın. E, Eren Erseöze bakmıştık en son evet Eren Erseöze bakmıştık sonra Umut Deniz Zabun. Kanalımı incele demiş. Bakalım kanalına Anıtkabir yazmış. Başka bir şey yazmamış. 7000 kupa oldum demiş. Arkadaşlar 38 abone sadece sizin 7000, abone ol 7000 kupa olduğunuzu bilir. Başka kimse bilmez. O dediğim kısımlara atlamayın. Onları izleyin. Arkadaşlar bu videoyu sizler için. Sizler kanalınızı büyütün diye çekiyorum. Bakın like atmaktan çekinmeyin. Like atın ve kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Sizlerin de kanalını inceleyebilirim. Yaptığınız hataları söyleyebilirim. Etiket yok. Yine kapak resmi yok. Video çözünürlüğü zaten düşük. Onun haricinde arkadaşlar şuradaki görüyorsunuz. Bir tane kalp bir yorumu var. Bunlar önemli kısımlar arkadaşlar. Barbot Hasan Pour Baktık neymiş. Askerler birinci bölüm. Abi, abi, ee, ne yaptığını bilmiyorum. Ha şey askerlerle oynuyor anladım. Tamam. Güzel ama kurşun askerlerle işte şu oyun oynuyoruz falan gibi bir şey yazsaydı daha güzel olurdu. En azından kurşun asker sevenler videosuna gelebilirdi. Etiket yok, konu yok, açıklama yok, ıı, kapak resmi yok. Üzgünüm. Arkadaşlar böyle kimseye gösteremezsiniz kan videolarınızı. Brawl n ne yedi? Hemen buna bakalım. 24K olduğum mükemmel trick shot'lar demiş. Evet, trick shot ve 24K'dan belki bir şey kurtarır ama trick shot nasıl atılır falan gibi bir başlık atsa güzel olurdu. Yine de bakalım videosuna ee, kapak resmi yani vardı başlık e, başlık dediğim gibi çok dikkat çekici bir başlık değil video etiketi yok bitiş ekranı kart bunlar hiçbiri yok yine de montaj yapmış Bayağı uğraşmış kendisini tebrik ederim. Buradan ama dediğim gibi Ömer Asaf YTB hemen bakıyorum kanalına arkadaşlar video biraz çok uzun olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok sizlerin kanalını inceliyorum ve sizlere fikir veriyorum ekip beni trolledi demiş arkadaşlar bu tarz başlıklar atmayın mesela işte bildiğimiz bir kanal var işte 10.000 basamaklı merdivenden düştüm falan demişti onlara benzer bir başlık kullanabilirsiniz yani arkadaşlar en azından trafiğinden faydalanabilirsiniz. Onun haricinde bakalım 11 abonesi var kanalınızı inceliyorum söz verdim inceliyorum arkadaşlar video etiket yok ee, kapak resmi yok tamam videoyu güzel çekmişsin hoş ama dediğim gibi bunlar yok arkadaşlar bunlar olmazsa sıkıntı YouTube stüdyodan mobilden YouTube stüdyoyu indirin orada etiketler kısmı var her videonuzu tek tek etiketlerini sonradan da koyabilirsiniz bakın görün arkadaşlar etiketi koyduktan sonra biraz daha fazla kişiye göstermeye başlayacak. Rodin Sağ Aslan Kanalımı incele please demiş Bakalım kanalında bir şeyler var mı Arkadaşımızın İnternet mi gitti ne oluyor Evet açtı Rodin Sağ Aslan Dünyanın en akıllıca yapılmış Dövmesi falan gibi başlıklar atmış Eh fena değil Hoş geldin kral gerçek hayatta Youtube izlemek demiş gibi Evet bazı başlıkları fena değil ama videoları zaten çok kısa. 4 saniyelik video kısa videolara bile çıkmaz. 15 saniyenin üstünde, 60 saniyenin altında olması lazım. Kısa videoların nasıl yapılacağıyla ilgili YouTube'da bir sürü video var. İstiyorsanız izleyebilirsiniz. İster isterseniz ben de koyabilirim. Başlık tamam demiş. Etiket yok. Açıklama yok. Bitiş ekranı, kart, yüksek çözünürlüklü ekran resmi yani kapak resmi yok. Yiğit ak bulut. Bayağı bir kişinin inceleyeceğiz gibi görünüyor. Yiğit Akbulut'a hemen bakalım ormanda takılıyoruz demiş. Şileli Brawl Stars kutu açılımı demiş. Bak bu biraz dikkat çekici bir başlık olmuş. Ee, ancak dediğim gibi video etiketi açıklama bunlar olmadığı zaman YouTube diyor ki ben senin neyini göstereceğim diyor. Arkadaşlar YouTube'un kafası böyle çalışıyor. Bakın ben de 13.000 kişiye göstermiş video. 13.000 kişi ama karşı tarafın izleyip izlememesine kalmış bir durum. Arkadaşlar. Ee, şimdi. Stars Yusuf. Bakalım kanalında neler varmış Stars Yusuf'un. Herkes bir şeyler koymuş. Güzel. Azot Nebu için yaptığım TikTok videom demiş. Bize de yap bir tane bari. O kadar gösteriyoruz. İlk Brawl Stars TikTok videom demiş. Albayruf çıkarma anı falan demiş. Güzel. Ancak yine aynı sıkıntılar bunda da vardır. Bir tane bile bu sıkıntıları aşan birini görmedim. Etiket falan hiçbir şey yok. Hmm, Gül Nisa Evet meşhur Gül Nisa'mıza geldik Benim ömrümü yedi Gül Nisa Canlı yayınlarda adamı oku diye Kötü anılarım diye videolar atmış Gül Nisa ee, Sanırım Oyunun ismini unuttum bunun oynadığı oyunun Neydi ee, gacha life mıydı Öyle bir şeydi Şimdi, Kötü anılarım diye bu videoyu kimse izlemez Neden izlemez çünkü başlıkta kimin ne oynadığım bile belli değil Gacha Life'daki kötü anılarım Desem bir tık daha ileriye gidebilirdi Etiket yok ee, devamı gelsin mi falan demiş 35 abonesi var bu arada 35 aboneye ulaşmış etiket yok ee, kapak resmi yok bu daha çok dikkat çekici olması için bu dediklerimi yapmanız gerekiyor gül nisa yine de başarılar dilerim red mask'a bakalım hemen red mask videoları null brawl tüm kostümler falan demiş evet kostümler falan. başlık çok güzel olmuş başlık dikkat çekici ilk defa birinin oyunu etiketlediğini yani oyunu hangi Kategoride olduğunu gör gördüm. Onun haricinde yorumları kapalı olmasının nedeni çocuk videoları olarak ayarlamış. Etiket yok. Bundan dolayı izlenmeleri az. Arkadaşlar hemen DMHJT Furkan Efe YT uzatmayayım hızlı hızlı geçelim. DMHJT Among Us oynarken şarkısını açtık falan demiş. Among Us canlı yayın demiş. Canlı yayın yapmış. Güzel bir yerlere gelmişsin. Ee, evet oyunu etiketlemiş kategoriyi bulmuş. Etiket yok. Açıklama yok. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli. Furkan Efe'nin yine geldik. Hemen Furkan Efe. Ee, bunu çekmeköy piknik alanı falan demiş. Ee, hayvan çiftliğinden görüntüler demiş. Arkadaşlar başlığınız aramalara uygun olmalı. Birisi ara... merak edip bu videoyu bulmalı. Etiket yok. Kanal etiketi yok. Başlık etiketler açıklama falan. Bunlar da böyle. Yine aynı sıkıntılar bunda da var. Eee Hülya Yücel kanalıma bak demiş ama 4 oyun kralı maalesef öyle bakamıyorum. Sadece buradan tıklayıp bakabiliyorum. Batuhan Pınarbaşı sanki senin kanalına bakmıştık ama dur tekrardan bakayım. Batuhan Pınarbaşı kart açtık. Video 3 konu dehşet demiş. Arkadaşlar bu, bu tarz videolar sadece siz görebilirsiniz. Söylediğim şeylere bakmazsınız. 222 abonesi var. Eş dost akraba abone yapın ilk önce. Eş dost akraba. Sonra bunların uzun uzun izlemesini sağlayın. Benim sizden... İstememin nedeni bu arkadaşlar videoyu uzun izleyin dememin nedeni bu. Şimdi e, böyle bir kart açtık demiş. Tamam güzel sen de kart açmışsın eyvallah aç zaten hoşuma gider. Ancak dediğim kısımlar yok. Neden adama 4 dislike atmışlar onu da bilmiyorum. E, Lazali Durasel demiş. Bakalım kanalına video video video video yok. Nasıl inceleyeyim ben? Evet, sona geldik. E, Memo Pro 900, 987 demiş. Bir sürü abonen var galiba. 6 abonen var, abone olduğu kısımlar. Burada ama kanalda hiç videosu yok. Evet arkadaşlar, e, bana söylediğiniz herkesin, burada yorumu olan herkesin kanalını inceledim. Elimden geleni yaptım. Sizden ricam like atmanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanız... Onun haricinde bu tarz bir video daha istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size eksiğinizi hatanızı ve yaptığınız yanlışları söyledim. Bilgisayardan yapılacak etiket kısımlarını söyledim. Bu işler bilgisayar olmadan çok zor. Onun haricinde arkadaşlar nasıl montaj yapılır falan onlar başka eğitim konuları. Onlar beni aşıyor. Ha yaparım eğitim videosu çekerim ama kanalımın çizgisinde değil. Onun haricinde arkadaşlar söylediğim gibi mobilde de Youtube stüdyo var. Orayı biraz incelerseniz orada da yine etiket kısımlarını falan görürsünüz arkadaşlar. Neyse konuyu çok uzattık. Kanala abone olmayanlar abone olurlarsa çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu montajlamadan yani daha doğrusu kesip kırpmadan çok fazla atacağım ki siz eksiğinizi yanlışınızı doğrunuzu görün. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.